Boyayı alıp, bolca miktarda çözücüyle incelttiğinizde, leke dediğimiz durum oluşur. Tiner ya da terebentin olabilir bu. Boya, çok çok sulu olur, hafifler ve sulanır. Renk solar, canlılığını kaybeder. Ve çok sulanmış olduğundan, leke tuvalin içine kadar geçer. Rothko işlerinde leke üstüne leke uygulamıştır. Yakından baktığınızda bu işlemin tuvalde bıraktığı izleri görebilirsiniz.